Bak ha. bir yerlere, bir yerlere gelince Evet ben de kastık Bir yerlere gelince bu crafting table'ları unutmayacağım tamam mı? Lan, ne Lan! Sıkın! Mızrak! Ne diyorsan artık? Beni öldürecek bir şey! Bana vur bana! Bak ya! Yardım et! <gülüyor> Neyse adam bu yemekleri almamaya gel lan! Ya oğlum! Çek şey atıyor! Çek şey atıyor! Çek şey atıyor! What the fuck! Buraya atırıyor! <gülüyor> <gülüyor> Bunu sana armağan ediyorum. Nasıl kullanmışsın acaba? Aaaa yok lan Aaaa Tamam hadi go hmm. Sen sen setlerle doyur. Gerek yok Ben diamond bulunca da setlerle devam et Diamond Yemini diyorum ben <gülüyor> This game is so easy <gülüyor> ÇIK ÇIK <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> San ederim tamam, edeki hasar onlar sanırım. Yes. Sonunda Finally. Çak bak, çak bak, çak bak. Şu <gülüyor> kaydı <gülüyor> sana sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz. Yapıyoruz. Allah'a Hadi, let's go. What the fuck? Shit. Gel lan. Nasıl bu kadar hızlı oldu lan şimdi? Tam sana vuruyor. Vur. Ah. Rakipsan uçana. Gel hadi. bana vuramazlar ağlayacak. Nasıl bir dedik? Gel lan. Sana zaman kazandırıyorum. Geldim hadi. Olan öreceksin. Tamam. Uf. Çok iyi. Bir de onlardır. Tabii ki var. Olamsın Aşağı havam yok. O seni ben. Abi. Altın kask giyersem şimdi. Hiçbir şey olmayacak yani. Aynen öyle. Hmm. Altın kask giyersen senin dostları biliyorlar hani. Hatta onları birlikte ava gidebilirsin. O falan altınlara düşüyor o zaman. Aynen. Hmm. Yani sizin diamond olduğu gibi. Ee, onların üstüne altın atarsan onlar da sana geri farklı eşyalar atabiliyor. 16 tane eşya var. Onları atabiliyor. Değerli bir şey mi peki? Yani altına değer mi? Yani değişiyor. Şimdi ben bunları altına atabiliyor mu ya? <gülüyor> BAKYIM abi ateş direnci verdi çok iyi respawn and shirk Al yan Yaptım ya hmm? şimdi ben bunu nasıl aktif edeceğim üstüne altın falan mı atacağım? Yok. Ee, hayır bunu doldurmamız lazım. Neyle? Aa zaman? <gülüyor> Bir zamanı. Yapmıyız. Size bugün nasıl profiti batacağınızı göstereceğim. Ya. Ne yapıyorsun şimdi bak? 14 tane rook'ın var. 14 tane rook'un <gülüyor> barış barış teklif ediyorum tamam barışılıklık zaman yeter artık 14 tane rukumu veriyor oğlum o altın nerelerden çıktı bilmiyorum ben de olsam döver maniye ne olsam ve Togar Togar hocam içemlerim içecek içemlerim ne yaptın neyse tamam zaten alt taraf demir setim var daha yaparız tam elmasla bir şey taşımıyorum <gülüyor> Aha buldum. Another one. Another one. Another yes. Another one. Geri koyuyoruz. Olamaz! 5 tane bulduk! <gülüyor> Allah, oh, <akbar. gülüyor> oh! Oh! Oh! Oh! I'm... Oh! Oh! Evet, biz bunu umarım. Bugün keseceğiz ama ayak altı sorununu düzelttikten sonra. Okey Gel gel ende gidiyor zaten tamam. Bak bakayım şuna bak bakayım İstediğini al evlat Hepsi senindir Dua, Yol yatmak yani O turdan da at diyebiliyor at Atolga are fucking Giriyorum kardeşim Ne daha hayatta turu yatmasın sat turu Dur dur dur al oğlum al oğlum Çeydim ben bu kepeye Aynen Aaaa Aaaa koyuyorum hazır mısın? Bismillah Beyler Abi şey mi var ama Ne şey kabak gibi yapıyorsun? Önden bayanlar beyler <gülüyor> <gülüyor> The end Geldik beyler! Geldik! Abiler tek açıcam hazır mısınız? İşte bu bebeee! Sürüksi! Sürüksi! Sürüksi! Hepsi verim! Hepsi verim! Daha daha hepsi doldurum hep bitmiyor. <Gülüyor> Abi şimdi. Hayır bekle bekle bittiğini mi sandınız? Da bitmedi oğlum. Bak ya yok. Bak. Welcome back, gentlemen. Şimdi duruyor. Ay Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Endürleneceğim. Ben umursamıyorum. Ne baksın bak, ne baksın bak, ne baksın bak. Fucking cunt. Hangi resimden yuttun bunları? Fucking <gülüyor> ben de yeleği, you fucking. <gülüyor> Thank right, you, you for Bakıyorum lan lan. O Stay! I'll try it! I'll try it!